Evet seyircilerimiz hoş geldiniz. Ee, bugün ilk konumuz Gümüşhane Spor Başkanı Ertuğrul Kut olacak. Ee, Gümüşhane Sporu Üçüncü e, konuşacağız ağırlıklı olarak. Başkanım e, ben hemen Gümüşhane Sporla önce başlamak istiyorum. Ee, biliyorsunuz ki ilk yedi hafta normal bir Gümüşhane Spor vardı ee, ve evet. büyük ee, Ama daha sonrasında böyle kötü bir gidişat var. On maçta olmuyorsa iki galibiyet var. Birisi e, herkese inen karabükle galiba. Evet. Bu gidişatı neye bağlıyorsunuz? Bir başkan gözüyle dışarıdan maçları izleyen bir başkan gözüyle ne düşünüyorsunuz? Evet sezona iyi bir başlangıç yaptık. Daha sonra zorlu bir fikstüre girdik. Ben bunu zorlu fikstüre bağlıyorum. Zorlu fikstürden de istediğimiz sonuçları alamadık. Yani çok iyi futbol oynadığımız, çok iyi çıkardığımız maçlarda maalesef sonuca gidemedik. Sonuca gidemeyince de Futbolun meyvesi malum gol. E, golde atamayınca. E, bu e, kötü sonuçlar ortaya çıktı. Şu anda daha farklı bir konumda, daha farklı bir pozisyonda olabilirdik. E, ancak e, ikinci yarı toparlanmayla birlikte Gümüşen Spor hak ettiği yere, yere, hak ettiği noktaya inşallah taşıyacağız. Başkanım, hafta bir yorum gördüm hep. Pestil'imizden ikram edersek sporculara doping olabilir demiş taraftarımız. Evet, Pestil e, her hafta e, Oyuncu arkadaşlara ikram ediyoruz. Bir tane ses gelmiyor diye bir yorum okudum ama e, sadece o seyircimize mi gitmiyor yoksa genel olarak bir sıkıntı var. Varsa seyircilerimiz yazarsa ona göre bir düzeltme yapalım. E, bana sizin sesiniz geliyor. Benim de sesimiz evet. geliyor geliyor. Yani başta telefonun sesi kısık olabilir. Ben onu düzenledim. Ha, Muhtemelen programı. Ondan dolayı öyle bir problem olmuş olabilir. Başkanın bir seyirci sorusu var Murat doğdu Hüseyin Çalhanoğlu ile yollar neden ayrıldı demiş. Ee, Hüseyin Çalhanoğlu ile yollar neden ayrıldı? Ee, Hüseyin abi sezon başında takımımıza geldiğinde bazı konuştuğumuz söylemler vardı. Ee, bazı yapmış olduğumuz anlaşmalar vardı. Bu anlaşmalardan dolayı e, Hüseyin abi ile yolumuza devam edemedik maalesef. Kendisi de e, Almanya'ya dönmek istediğini belirtti. Gayet iyi bir şekilde yollarımızı ayırdık Hüseyin ile Anladım. Peki Gümüşhane Spor'un bu seneki hedefini soracağım başkanım. Hedef e, playoff mu yoksa direkt şampiyonluk mu yoksa ligde kalmak mı? Yani biliyorsunuz üçüncülükte bütün takımlar birbirini yenebilecek güçte ve pozisyonda e, hangi maçın sonucunun ne olacağını kimse kestiremiyor. E, bunu ikinci yarı toparlanmayla birlikte e, playoff oynamak istiyoruz açıkçası. Yani Playopatasına da çok yakınız 2 maç kazandığınızda 3 maç üst üste kazandığınızda çok farklı noktalara çıkabiliyorsunuz yani e, ikinci yarıda da iyi bir fikstürümüz var e, üzerimizde oynayan e, üzerimizde olan tüm rakiplerimiz ikinci yarı Gümüşhane'ye gelecekler biliyorsunuz e, ve e, iyi bir fikstüre sahip olduğumuzu düşünüyoruz bu fikstürün de e, bizi Playopatasına taşıyacağını düşünüyoruz açıkçası. Peki Ertuğrul Başkanı olarak uzun vadeli hedefleriniz nedir Gümüşhane Spor'da? Yani Gümüşhane Spor'u biz devraldığımızda çok ciddi sıkıntılar içerisinde devraldık. Malumunuzdur Gümüşhane Spor'da yaklaşık 4 sezon çok ciddi bir kaos ortamı hakimdi. Bu kaos ortamını toparlamak tabii ki bizim çok ciddi zamanımızı ve mesaimizi aldı. Şu anda o kaos ortamını çok şükür yani ekonomik olarak da çok ciddi sıkıntılar vardı malumunuz çok ciddi problemler yaşandı kulüpte. İşte küme düştü. Ondan sonra işte küme düşme iptal edildi. Tekrar ikincilikte kaldı. Bir sonraki sezon 3 puan silme cezası ile karşı karşıya kaldı takım. SGK borçlarından dolayı o 3 puan silinmese tekrar ligde kalacaktı. Gibi bir sürü bir sürü problemle, sıkıntıyla karşı karşıyaydı kulüp. İnanın kulüpte kazan kaynamıyordu. Yani oyuncular Makarnaşlayıp makarna yiyip maça gidiyordular. O pozisyondan e, şu anda tamamen e, yani bu tarz sıkıntıları yaşamayacak, yaşamayan bir kulüp haline geldik. Ödemelerimiz çok e, düzenli bir şekilde yapılıyor. Geride olan borcun büyük bir kısmını yani üçte ikisinden fazlasını törpüledik, ödedik. E, bu sene oyuncularımıza vermiş olduğumuz e, sözleri büyük hepsini yerine getirdik. Şu anda oyuncularımızın maç başında maç başı dışında alacağı herhangi bir ücretleri yok. Yani şu anda bayağı bir toparlama yapıyoruz. Gelirken de tabii ki 5 yıllık bir hedefimiz vardı. Bir planımız vardı. Bu plan içerisinde önceliğimiz altyapıydı bizim. Gümüşhane çocukları Gümüşhane Spor'a hep uzak kaldılar. Biz bunu ortadan kaldırmak için kolları sıvadık. Şu an altyapımızı kurduk. Alt U15, U16, U17 ve U19 takımlarımız şu an mevcut. U aşağıdan 6 yaş ve 12 yaş arası çocuklarımıza da şu anda başlıyoruz. Yani altyapı çok önemliydi onu belirtmek istiyorum. Şu anda 100 tane kadar çocuğumuz antrenmanlarına devam ediyorlar ve şu anda akademik de gelişim liginde maçlarına devam ediyorlar. Ne kadar maç oynarsalar o kadar faydalı olacak çocuklar biz de onların maç oynaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu an altyapıda sekiz tane hoca bulunduruyoruz. Bu sekiz hocayla birlikte çocuklarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Altyapıdan sonra Gümüşhane Spor tarihinde hiç olmayan spor mağazamızı, Gümüşhane'nin en gözde yerlerinden bir tanesini açtık. Şimdiye kadar bu hiç olmadı. 1900, yani Gümüşhane Spor kurulduğundan beri, 95'ten beri hiç olmadı. Biz bunu da gerçekleştirdik. Çok şık ve güzel bir mağaza. E, tasarladık ve ürünlerimizi şu an e, taraftarımız oradan satın alabiliyor. Bunun yanında dijitalleşmeye çok ciddi önem veriyoruz. Dijitalleşme noktasında da e, Gümüşhane Spor Coin için çok ciddi çalışmalarımız var. İnşallah nasip kısmet olursa Gümüşhane Spor Coin'i de yılbaşından sonra e, yeni yılla birlikte e, onun da arzını yapacağız. E, bunun, e, bunun yanında Kurumsallaşma bizim için çok önemliydi. Kurumsallaşma için de çok ciddi adımlar attık ve Gümüşhane Spor'u AŞ'e yaptık malumunuz. Ee, şu anda şirketleşmemiz tamamlandı. Federasyon onayımızı aldık. Şu anda AŞ olarak yolumuza devam ediyoruz. Ee, AŞ olmanın faydalarını da biliyorsunuz. Ee, yani bunun katkılarının da ileriki zamanlarda kurumsallaşmak adına çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ee, yani hemen hemen hedef, hedeflediğimiz, yapmak istediğimiz her şeyi Tamamen yapmaya e, gayret ve özen gösteriyoruz ve çok ciddi e, yolda kat ettik, e, kat etmeye de devam ediyoruz. Ve mali disiplin, mali disiplin bizim için yine olmazsa olmazlardan bir tanesiydi. Yani öyle har vurup harman savurup ciddi e, meblalar ödeyip büyük transferler maalesef yapamadık. Çünkü arkamızda e, çok ciddi bir borç yükü vardı. E, 4 yıl, yani 4 yıllık gibi bir zamanın borcu vardı. Bunları ödüyoruz. Bunları temizliyoruz. Yani Gümüşhane Spor'un önü, önümüzdeki sezon çok daha açık olacak. Çok daha iyi noktalarda olacak. E Gümüşhane Spor adı çok ciddi bir marka. İkincilikte üç defa finalin eşiğinden dönüldü. Tabii ki bu finallerin yıkımları daha sonra arkadan çok ciddi oldu. Yani ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar bıraktı. Ve bize bırakmış olduğu en büyük sıkıntılardan bir tanesi de üç finalin kaybedilmesinin e, taraftar olarak, taraftarın küstürülmesi ve taraftarın küskünlüğü e, bu e, insanları gümüşhan Spor'dan maalesef uzaklaştırdı. Yani şu anda en büyük hedeflerimizden bir tanesi de açıkçası Gümüşhaneliler ve Gümüşhane Spor taraftarının kulüpleriyle, armalarıyla barışması. Bu noktada da çok ciddi mücadeleler veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Gümüşhane Spor... E, Maçları her zaman 5000 bin kişiye oynanırdı. Full türbünlere, full stada oynanırdı. Ama maalesef şu anda e, taraftarımızın ilgisi yok. E, bu ilgiyi de inşallah e, pazar günü oynayacağımız e, Edirne maçıyla birlikte e, şu anda taraftar gruplarımızın ciddi organizasyonları var bu maçla alakalı. İnşallah o maçla birlikte tüm taraftar, şehir, halk, e, siyasetçisi, bürokrat herkes kucaklaşıp ee, yolumuza ikinci arada çok ciddi ve emin adımlarla devam edeceğiz. Başkanım çok teşekkür ediyorum arada arada. Benim çok soracağım soruya da cevap vermiş oldum. Soru soracaktım, soracaktım, mali evet. durumu soracaktım. Hepsini zaten cevaplamış oldunuz. Ee, peki şu anda kulübün mevcut bir borcu var mı? Bununla ilgili bir soru da gelmiş. Ya tabii ki e, biz kulübü devraldığımızda yaklaşık 15 milyon civarı bir borcumuz vardı. E, şu anda SGK maliye ile birlikte e, bu borçların büyük bir kısmı ödendi şu an yaklaşık iki buçuk üç milyon civarı bir borcumuz kaldı ee, onu da ödeyeceğiz en yakın zaman onu da temizleyeceğiz ve Gümüşhane Spor için tertemiz bembeyaz bir sayfa açacağız ve o sayfayı Gümüşhanelilerle birlikte yazmaya devam edeceğiz inşallah Başkanım size bahsettiğiniz üç kere klöftan dönüklediniz ve bildiğim kadarıyla bunun üst, üçü de üst üste 2016 17 18 yıllarında oldu ve bunun evet. e, gümüşün adı akabinde de bayağı bir yıkımı ağır oldu. Peki gümüşün adı sporu süperlikte ne zaman görebiliriz? Sizin e, uzun vadeli hedefinizde ne gözüküyor? Tabii ki e, planlamamız var. E, planlamalarımız var bu noktada. ve e, yani Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Mali disiplini sağlamadığınız müddetçe, e, kursal yapınızı oluşturmadığınız müddet müddetçe süperlikte çıksanız da bunun e, çok ciddi bir manası olmayacak. Yani... Bütün bunları tamamladıktan sonra basamakları yavaş yavaş çıkacağız ve ya Gümüşhane Sporu da inşallah nasip olursa Süper Lig'de izleyeceğiz. Yani biz şu an Gümüşhane Sporu sadece bir futbol kulübü değil. Gümüşhane Belediye Başkanımızın bizden istediği, bize vermiş olduğu talimat doğrultusunda ilerliyoruz. Şu anda mesela bir voleybol takımımız var ikincilikte. Onlar birincilik için şu anda... Ee, çok emin adımlarla devam ediyorlar. Voleybol takımımızı bile süper lige taşımak istiyoruz. Yani futboludur, voleyboludur, güreşidir, ee, işte şehirde yapılabilecek şehir sosyolojisine uygun bütün spor branşlarını sporcuları bu kulüp çatısı altında toplayıp e, sağlam temeller üzerinde oturtup ondan sonra da e, kurumsallığı tamamladıktan sonra da mali disiplini sağladıktan sonra da Nasip kısmet olursa Süper Lig'de inşallah Gümüşhane Spor mutlaka bir gün boy gösterecektir. Başkanım o konuda da sizi tebrik etmek istiyorum. Yani Gümüşhane Spor sadece futbolun ibaret değil diğer branşlarda def varsınız. Bu konuda evet. örnek kutluğundan birisiniz bence. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yani e, önümüzdeki sezon nasip kısmet olursa Bayan Voleybol takımıyla da e, başlayacağız. Bayan Voleybol takımımızı da ikincilikten alıp onları da e, Sultanlar Ligine kadar götürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Başkanım, Edine Spor maçı ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. Maçtaki görüşünüz e, nedir? Maç hakkındaki düşüncelerinizi alacağım. Bir de Edine Spor maçı için bir prim belirlediniz mi? Tabii ki. E, bir primimiz söz konusu. Prim tutarını tabii ki açıklamayacağım. E, buradan söylemeyeceğim. E, takımdaki arkadaşlarımıza paket prim e, puana göre bir prim belirlemiştik. E, o prim içinde bu maçı alacaklar inşallah. Takım hazır. Yani mental olarak da hazır. Fiziksel olarak da hazır. Kafa olarak da hazır. İnşallah pazar günü takımımız hep beraber kenetlenecek. Biz de yönetim olarak, taraftar olarak kenetleneceğiz ve o maçı Allah'ın izniyle kazanacak güçteyiz. Kazanacak gücümüz de var. Takım da o noktada zaten bütün planlar, bütün program ikinci yarı içinde Edirne maçındaki alınacak galibiyet üzerine yapılacak. Çünkü bu maç alırsak playoff otasından kopmayacağız. Onun da farkında ve bilincindeyiz. Edirne Spor tabii ki çok güçlü bir e, takım, güçlü bir rakip, zorlu bir maç olacak. E, ama bu zorlu, zorluğun üzerinden gelebilecek e, güçte ve yetenekte oyuncularımız var. İnşallah onlar da Terim'in son damlasına kadar e, savaşacaklar ve bu maçı kazanacaklarına biz cani yürekten inanıyoruz. Peki. Başkanım Teknik direktör Metin İlhan'ın uzun vadeli planlarınız var mı? Varsa bunlar neden açıklanmışsınız? Evet. E, Metin Hoca her türlü sonuca rağmen inşallah Metin Hocamızla yola devam edeceğiz. E, yola devam et, yani ikincili geç Metin Hoca ile biz çıkacağımıza inanıyoruz. E, Allah sağlık saat verdiği müddetçe Metin Hocamızla inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanım aşağıdan çok ciddi şekilde transfer e, soruları geliyor. Şimdi ben onu soracağım. Transfer raporunuz hazır mı? Devrastı gidecek oyuncular belli mi? Tabii ki hazır. Ee, ama şu anda bu konuyla alakalı konuşmak çok doğru olmayacak. Taraftarımızdan biraz daha sabır e, istiyorum. Çünkü bu müsabakayı hallettikten sonra, e, bu müsabakayı oynadıktan sonra e, tabii ki taraftarımızla e, bazı bilgiler, bazı şeyler paylaşılacaktır. Peki e, söylemeseniz de bel belediğiniz bölgeler var mı? Hangi bölgeleri takviye yapacaksınız? Bunlar belli mi kafanıza? Bunları söylediğim zaman bazı şeyler ortaya çıkacak. Tabii ki planlamamız var. Alınacak, takıma takviye edilecek arkadaşlar olacak. Ve eksiklerimiz az çok belli. Bunu da bütün taraftarımız biliyor. Kimseye merak et, Yani gereken yapılacaktır. Eksik bölgeler takviye edilecektir. Gümüşhane Spor'da ikinci yarı inşallah hedefe oynayan bir takım olacaktır. Başkanım kulübe... E Kalıcı gelir getirecek proje çalışmalarınız var mı? Tabii ki. Yani bunların en başında coin geliyor biliyorsunuz. Gümüşhane Spor Coin bizim için çok değerli ve kıymetli. Çok ciddi bir gelir beklentimiz oradan söz konusu. Bunun yanında store mağaza biz olduğumuz müddetçe inşallah bizden sonra da devam edecektir. Gümüşhane Spor Store mağazası bizim için çok kıymetli. O devam edecek. Onun yanında farklı çalışmalar tabii ki yine olacak. E, Aşe olduk biliyorsunuz. Aşe olmanın da e, ticareten önümüzü çok açacağını düşünüyoruz. E, Gümüşhane Spor'a gelir getirecek her türlü organizasyonun varyasyonu yapacağız inşallah. İçeride sorusu adım başkanım. U19'da beğendiği futbolcu var mı veya A takımı oyuncu çıkacak mı demiş? Tabii ki U19'da e, çocuklarımız sırasıyla yani e, hocanın uygun gördüğü mevkilerde her hafta Alt yapıdan oyuncularımız a takımla birlikte ipmana çıkıyorlar kesinlikle onların e, göz ardı edilmesi söz konusu değil e, çocuklar sürekli a takım hocaları tarafından da takip ediliyor İnşallah oradan yetenekleri sadece Spor'a değil Türk futboluna e, kazandıracağımız yetenekler olacak e, Onun için çalışmalar devam ediyor dediğim gibi çocuklar kesinlikle sahipsiz değiller de Çocuklar sürekli izleniyorlar ve A takımda antrenman imkanı, gözlemlenme imkanı buluyorlar. Bunun yanında şunu da söylemek istiyorum. Ee, geçen of maçında Gümüşhane tarihinde hiç olmamış e, bir şey e, var. 6 tane Gümüşhaneli oyuncu son 10-15 dakika içerisinde e, Gümüşhane Spor formasıyla o sahadaydılar ve bu da bizi çok gururlandırdı, çok e, onurlandırdı ve duygulandırdı açıkçası. Başkanım ben bay biliyorsunuz galiba. Evet, biliyorum. Ee, e, İmim Bey de Bayburtlu'ydu. Peki Bayburtlu'cu hocalar var mı? Bayburtlu, evet. Sertan İrkilmez var ve kaleci Burak Karabacak var, Bayburtlu. Onlar da e, Bayburt Gümüşhane fark etmiyor biliyorsunuz. E, yani iki şehir ama biriz yani. Fark eden bir şey yok. Onlar da bizim çocuklarımız. Onlar da Gümüşhaneli sayılırlar bizim için. Kesinlikle. Ben zaten Sultanya kardeşim de Gümüşhaneli bu arada. Evet. Başkanım, daha önce konuştuğumuz konularla ilgili bazı sorular gelmiş. Ben taraftarlarımıza hatırlatmaya yapayım. Herhalde sonradan katılmışlar yayınımıza. Yayınımızı 24 saat içinde YouTube kanalımızdan izleyebilirler. Evet. YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açsınlar. 24 saat içinde yüklenmiş olacak bu programın tamamı. Peki sizin taraftarınızı çekmek için soru var mı diye bir soru var. Bununla ilgili ben bir şey söyleyeyim. Yani sadece bir şey da değil de genel olarak bir azalma, bir ilgi, kaybı oldu. Yani Türk futbolunda oldu yani. Sadece Ülkan alakalı değil bence. Evet, doğru doğru. Yani bu e, gitmiş olduğumuz tüm deplasmanlarda bizim karşımıza çıkıyor zaten. Yani e, dolu tribünlere oynayan şu an grubumuzda da çok fazla takım yok. Yani bir Kırıkkale deplasmanımızda çok ciddi bir e, seyirci desteği vardı. Bir de Fethiye e, deplasmanında ciddi bir seyirci desteği vardı. Bunun e, dışında bütün tribünler boştu maalesef. Yani bu Süper Lig için de geçerli. Yani o eski dolu türbünlere oynayan, oynanan maçlar maalesef yok. Kesinlikle. Altyapı ile ilgili de bir soru gelmiş. Altyapı ağırlıklı başarı gelecek mi demiş Fatih Kaya. Tabii ki yani. Altyapı bizim çok önemli. Hani, e, Altyapı şu anda altyapıyı kurduk. Altyapıdan direkt hani, e, bir meyve almak mümkün değil. Bu biraz sabır ve zaman işi. Yani gerekirse üç yıl, dört yıl, beş yıl beklememiz gerekiyor. Yani bekleyeceğiz. Dört yılın, beş yılın sonunda bu meyveleri alacağız. Yani bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi A takımın ileride en az yarısının Gümüşhane'de çocuklar tarafından oluşması. En büyük hedeflerimizden bir tanesi bu. Bir tane de sorusu gelmiş. Süleyman Soylu'nun sınav sözü vardı. Var mı bir gelişme demiş. Sınavla alakalı Gümüşhane Belediye Başkanımız Ercan Çimen sağ olsunlar çok ciddi manada bu konuya ediliyoruz artık. Yani e, hatta geçen hafta Süleyman e, Bey'e konu aksedildi. Şu anda bir proje çalışması konuyla ilgili yapacağız. Gümüşhanemize yakışır. E, minyatür güzel bir stat ve komple kapalı bir stat yapılması için e, belediye başkanımız da konunun takipçisi. E, biz de kendisini sürekli sıkıştırıyoruz. Çünkü e, yani bunca stat yapıldı. Her yere her şeye hemen hemen bir stat yapıldı. Gümüşhane'nin de bu noktada Pas geçilmesini biz açıkçası istemiyoruz. Belediye Başkanımız Ercan Çimen de konunun birebir takipçisi. Başka Hatta bunu söyleyebilirim. Biz Düzce, Düzce Spor'un hazırlamış olduğu 8181 kişilik bir stat projeleri var. Çok böyle modern ve şık bir stat. Esenler Erok için yapılan stat çok şık ve modern bir stat. Hı. Yani o tarzda, o mihmalde böyle e, şehrimize yakışacak bir stat yapılması için e, çalışmalar devam ediyor. Onun için bu tarixindeki taraftarımızda Çorum Spor kulübünün transferi Mehmet Akçuz hakkındaki düşüncelerinizi sormuş. Ya, Mehmet Akçuz tabii ki çok e, iyi bir kariyer, güzel bir kariyer. E, kurumsallık anlamında da ben Çorum Spor'u çok beğeniyorum. E, yani Fatih Başkan hakikaten orayı çok iyi götürüyor. E, çok kurumsal ve e, güzel bir kulüp başarılı olacaklarına da ben bu sene Mehmet Akgüz transferiyle birlikte başarılı olacaklarına inanıyorum. Yani Mehmet Akgüz'ün ikincilik, süperlik seviyesinde futbol oynamış bir oyuncuyu tartışmaya bile şey görmüyorum yani. Tartışmaya bile şey değil yani. Bu kapalı yani. Evet. Güzel. Bir... Evet, başkanım çok teşekkür ederiz. Yayınımızın sonuna geldik. Son bir mesajınız varsa taraftarı iletelim. Taraftarımızdan e, beklentimiz pazar günü oynayacağımız e, Edirne maçında tribünlerdeki yerini alması 12. adam olarak orada olmaları takımımıza itici güç olmaları e, bu hafta inşallah dolu tribünlere oynayacağız. Onu da belirtmiştim. Taraftar gruplarımıza da çok ciddi bir hazırlık var. Buradan miras başkanı da o noktada teşekkür ediyorum. Kendisi askerdeydi. E, onun eksikliği tabii ki hissedildi. Ee, ama inşallah bundan sonra Gümüşhane Spor taraftarı e, dolu türbünlere, e, takımına futbol oynatacaktır. Onları seviyoruz, e, taraftarımızı seviyoruz. Onlar bizim baştağcımız. Futbol taraftarsız kesinlikle olmuyor. E, yani taraftarımızdan tek beklentimiz, tek isteğimiz stada gelmeleri ve takımlarını desteklemeleridir.